kitap yazmak, CD'ler çıkartmak, dergiler çıkartmak, oyunda yönde faaliyetleri yapıyorum. E, amacım Türkiye'nin Büyük Türkiye olması, Türkistan Birliği'nin oluşması, herkesin birbirini sevmesi, sokakta insanlar karşılaştığında birbirine selam vermeli, sevgiyle bakmalı, coşku olmalı, dostluk, kardeşlik olmalı diye düşünüyorum. E, ben yıllardan beri Türkiye'de sürekli bir gerilim olduğunu görüyorum. Yani bir sevgisizlik, gerilim, Herkes herkes işte millet birbirini ihbar eder, o onun ayağına çölmeye takar, o onun ayağına çölmeye takar. İyi insanlar da var şüphesiz ama böyle bir sistemde var. Ben bu sistemin oturana kalkmasını, sevgin hakim olmasını istiyorum. Yani bu da ancak Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle olur diye düşünüyorum.